kesinlikle haklısınız hocam. İşte o yüzden mutlak surette işin uzmanıyla, bileniyle bunu paylaşmanın çok daha doğru olduğunu bizler de biliyoruz. İşte o zaman ne sıkılırız, ne utanırız, ne de çözümsüzlükler üzerine çözümsüzlük üretmiş oluruz. Çözüm